Evet arkadaşlar, Bandırma'dayız. Bandırma Okumuşlar Kaporta burası. Gördüğünüz gibi Bandırma Sanayi sitesindeyiz. Şimdi içeri doğru giriyorum. Burası Okumuşlar Kaporta'nın içi arkadaşlar. Abilerimiz çalışıyorlar zaten. Bakın arabaları görüyorsunuz. Burası çok eski bir firma arkadaşlar. İşini iyi yapan bir firma. Kaskolu sigortalı araçların işlerini de yapıyor burası. Görüyorsunuz bakın. Her taraf dolu arkadaşlar. Yukarıda sigortanın logolarını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi ustalarımızın yanına yaklaşalım, sonra telefon numaralarını söyleyeceğim ben size. Bandırma Sanayi sitesindeyiz. Abi kolay gelsin, işler. Sağ olun, Ösker hoş abimiz. bulduk. Gördüğünüz gibi abim çalışıyor burada. Abi sen ne yapıyorsun, Koltuk, koltuğu mu düzeltiyorsun, ne yapıyorsun? Bagaj açma kolu kırılmış. Bagaj mi? açma kolu kırılmış, onu yapıyorsun. Evet, Evet arkadaşlar gördünüz, onun tamirini yapıyor, değiştiriyor. Şimdi ileri doğru gidiyorum. Bakın burada başka bir abimiz var. Gördüğünüz gibi. abi kolay gelsin. Hoş Hayırlı işler. Teşekkür ederim. Sen ne yapıyorsun kısaca söyle? Gördüğünüz gibi. Kaportadan. Evet. Düzeltiyorsun sonra, sonra boyaya mı gidecek Evet boyaya Ha düzelttikten sonra boya, pastacıyla zımpara boya. En son pastacıyla. En son pastacılar. tamam. En son. En son pastacıyla temizlik. Sonra temizlik tamam. Bakın dükkanda devam ediyorum. Arka tarafa doğru geçiyorum arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. Aletleri görüyorsunuz arkadaşlar. Burası çok eski bir dükkan. Bandırma Sanayi Sitesi'nde arkadaşlar burası. Şimdi telefon numarasını zaten söyleyecek bize abimiz soracağım. Bakın aletleri görüyorsunuz. Bakın karşıda kaporta ile ilgili parçalar var gördüğünüz gibi. Şöyle dönelim dükkanı geniş açıdan göstereceğim şimdi ben size sonra telefon numarasını soracağım tekrar Evet, Bandırma Sanayi Sitesindeyiz. Kredi kartı geçerli değil mi abi? Yok. Kredi kartı geçerli değil arkadaşlar. Ama ve sigortalı, araçların işleri yapılıyor. Bakın yukarıda Mahpe Sigorta'nın bayrakları, logoları var. Şimdi telefon numarasını söyleyelim. 721 0592. 0592 arkadaşlar telefon numarası. Adresi de Sanayi Sitesinde, Yeni Sanayi Sitesinde 1200 13 sokak. 13 sokak no 12. 12'de hizmet vermekte. Geniş açıdan gösteriyorum bakın. Buraya gelebilirsiniz arkadaşlar bandırma ve çevre ilçelerdeyseniz kaportayla ilgili bir sıkıntınız olursa buraya gelebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ustalar eski buranın ustaları. O yüzden işlerini iyi yapıyorlar. Geniş açıdan şöyle gösteriyorum bir tane müşteri var bakın gördünüz. Teşekkür ederim hayırlı işler bizi izlemeye devam edin. Şu abimin yanına yaklaşalım biraz onu göstereyim nasıl çalışıyor. Sonra bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bizi izlemeye devam edin.